Merhabalar. Kapalı kaldığımız günlerde size iki değişik örnek getirdim. Birincisi Güney Kore. Bakın Güney Kore birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalgayı geçirmiş. Şimdi dördüncü dalga gibi yeni bir gerçekle karşı karşıya. Ama vaka sayısına bakın. Yeni vaka sayısı 765, yedi günlük ortalama 686. Nasıl oluyor değil mi bu? İşte gelin size onunla ilgili çok kısa birkaç bilgi aktarayım. Birincisi SARS'tan kötü etkilendikleri için... Ülkede 48 farklı salgın senaryosu hazırlanmış ve ona göre bir planlama yapılmış. Ve Sağlık Bakanlığı kendi içerisinde oluşturduğu salgın kuruluyla her gün sabah 7'de toplanmış ve bilgileri değerlendirmiş yeni sırıcılara karar vermiş. Bunun haricinde günde iki kez de saat 10'da ve 3'te halk bilgilendirilmiş. Özellikle resmi kurumlardan gelen bilgilerin şeffaflığının salgında ...insanların korunma içgüdüsünü daha iyi hale getirdiği düşünülmüş... ...ve o yüzden devamlı bir bilgi akışı sağlanmış. Ama başbakanın söylediğine göre en önemli karar şu olmuş. Salgını önlemeden ekonomiyi kurtarma imkanımız yok. Dolayısıyla önce salgını önleyeceğiz, sonra ekonomiyi kurtaracağız. Yani ekonomiyi kurtaralım, salgını geriye bırakalım dediğiniz zaman... ...ikisini de kaybedebilirsiniz. Ve hükümet bu yüzden sadece kendisi değil... ...yerel yönetimler ve özellikle dev sanayi nedeniyle özel sektöre de görevler vermiş ve onlardan da bu sürece katılmalarını istemiş. Hemen salgın başlar başlamaz, ilk rakamlar şu. 600 test merkezi oluşturmuşlar, 150 de laboratuvar hemen çalışmaya başlamış. Aklın yolu birdir. İlk önce her salgında hastayı bulmanız gerekiyor ve hastayı izole etmeniz gerekiyor. Böylelikle bulaşım mümkün olduğu kadar düşürmeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Temasları bulup onu da izole etmek gerekiyor. Özel sektör demiştim. Samsung da dahil olmak üzere eğer ekonomiyi kurtarmak istiyorsak fabrikalar çalışmak zorunda. Tamam. O zaman demişler ki sen de test yapacaksın. Sen de çalışanlarını kontrol edeceksin. Ateşi olan veya şikayeti olanları test yapacaksın. Ve onu hemen izole edeceksin. Ve çevresinde temaslı olanları da test yapıp izole edeceksin. 14 gün sonrasında tekrar işe alabilirsin. Yani fabrikalarda taşın altına ellerini koymuşlar. Sadece bu değil. Eğer test yoksa Güney Kore'ye giriş yok. Eğer testiniz var, giriş yapıyorsunuz, 14 günde karantinada kalmanız gerekiyor. Bu da bizim önemli eksikliklerimizden birisiydi. Yani ülkemiz çok uzun süre açık kaldı. Bakın Güney Kore'deki toplam rakama bakar mısınız? Vaka sayısı 118 bin, vefat sayısı 1812 Herhalde bu rakamları hakkında bir şey söylemeye gerek yok. İlginç bir nokta daha var. Aşı hani son çare olarak elimizde bulunan şey. Bakın aşı oranlarını görüyorsunuz. Çok çok düşük Türkiye'ye göre. Türkiye'de yani %10'lar civarında bir aşılama oranı var. Demek ki ilk başta tedbir iyi alınırsa aşıya gerek kalmadan da bunu kontrol edebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki Güney Kore zengin ülke. E, gelin bir de Vietnam'a bakın. Bakım vasıka sayısı 12-2 arasında değişiyor. İnanılacak gibi değil. Bir de maalesef benim içimde bir yaradır. Ankara'da okulumun karşısındadır. 1928'de bir hıfz-sağ institüsü kurmuşuz. Çin'e bile kolera aşısı göndermeyi başarmışız. 2011 yılında da kapatmışız. Bugün Hindistan kendi aşısını yapıyor. Biz ise aşıyı henüz bulamadık ve bekliyoruz. Efendim, hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.